Ayasofya, Kutsi Hikmet Ekseninde Süleymaniye Camii'nin İstikameti Muharrem Hilmi Şenalp, Yüksek Mimar İtü Dünyanın halen ayakta olup kullanılan en eski yapılarından olan Ayasofya, ilahi hikmet, kutsi hikmet manasında bir kelimedir. Fetihten sonra bu kutsi mabede nasıl bakılmış, Müslüman irfanı tarafından rivayetlerle, efsanelerle veya farklı yaklaşımlarla nasıl yorumlanmış? Burada temel mesele tarih ilminin belgeli hakikatlerinden çok, birçok kaynakta zikredildiği üzere Müslüman idrak ve şuurunun bu kutsi ve kadim yapıyı nasıl anlayıp kendi kültürüne temellük ettiği hususudur. Ayasofya, Müslüman idrakinde hiçbir zaman sadece muharref, yani tahrif olmuş, bozulmuş bir dinin mabedi olarak kabul edilmemiş, Allah indinde din İslam'dır. Ali İmran 19 Ayetinin şümulüyle, Hz. Adem aleyhisselamdan, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar, kesintisiz devam eden ve bütün peygamberlerin dahil olduğu ekmel bir dinin kutsi bir mabede olarak telakki edilmiştir. Ayasofya, Müslüman kabulüne göre, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın ilk inşasından itibaren tevhid üzere ibadet edilen bir mabet kabul edildiğinden, muhtelif devirlerdeki inşaları da hep Hızır Aleyhisselam'la irtibatlandırılmıştır. Ve binayı, mübarek nihadın binayı, bünyâd-ı teberrüken ve teyemmünen, enbiyâ-yı azamın yani büyük peygamberlerin, izâm-ı azametinden beca beca, yani uygun yerlerde esnayı binaya yani bina inşaatı sırasında konulmuştur bu sebepten ol ka mı Kabe-i Ulya sıfat harami muhteremdir ki ehali-i yani hududu belli olan memleketin ahalesi ana Kabe-i Rum demişler ibtidai binadan intihaya varıncaya kadar Hazreti Hızır aleyhisselam Ol binayı mübareki bünyat üzere defaat, yani defalarca, defaatle gelip görünmüştür. Ve her görünüşünde cami hadrasın, yani yeşil elbisesinin bürünmüştür. Beyit, ey cümle-i camilere Sultan Ayasofya ve ey Kabe sıfat Cemile Bercan Ayasofya. Cemile Bercan, güzellikte biricik demek. Justinianus'un Ayasofya'nın açılışı sırasında sarf ettiği rivayet edilen ''Ey Süleyman, seni geçtim'' sözünün Kudüs'teki Süleyman mabedi için değil de Hz. Süleyman'ın bugünkü Ayasofya arasında inşa ettirdiği ilk büyük mabed için söylendiğine dair rivayetler vardır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin İstanbul'u anlattığı kısmında Ayasofya'dan bahisle Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve Hz. Hızır'la olan irtibatını şöyle ifade eder. Evvela müverrihini selefi Yunaniyandan, tevarihi yanıvan kavli üzere, iptida Hz. Süleyman, dar dünyayı devran ve seyran ederek, emrine ram olan bade sabah surat-i Süleymani süleyman zemininde, saray burnunda karar edip, anda bir mabedhane inşa eledi. Badehü Hubuti Adem'den, yani Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelişinden sonra, 5052 senesi Ubur-i yani geçip, Yankomadya'nın nebiresinden, Vezondon Nam bir kral hemen zuhur edip, İstanbul'u 7. kerresinde anlar dahi imar edip, Cihanar'a bir padişah-ı yani şanlı padişah olan, Fezando'nun bir duhteri, pakize, ahteri, Makedonya şehirlerinden Sofya şehrinde mütevellide olmağla, yani doğmakla, ismine Ayasofya dirlerdi. Babasının İstanbullu kalasının cani bir erbasın, yani dört bir tarafının, müceddeden, yani yeniden, bina ettiğin istima edince, yani duyunca, 2 bin milyon hazineyle babası Fezondon'a gelip, Hazreti Süleyman'ın ibadethanesinin tevsi itmeye, yani genişletmeye, mübaşeret idüp bezli mali derken, Hz. Hızır gelüp, bu cami'nin cemi'yi ve bu resme bir cami bina idin, deyü Ayasofya'nın vazı esasını talim idüp, der. Ayasofya'nın Hz. Hızır'la olan irtibatı, Evliya Çelebi'den çok önce, meşhur tezkireci Latifi, Hz. Peygamber tarafından müjdelenen, İstanbul'un fethinden 70 yıl sonra Hicri 931, Miladi 1524-25 tarihinde kaleme aldığı Safı İstanbul adlı eserinde Ayasofya'dan bahisle Hususa ol mabedi e'azam ve cami muazzam ki Ayasofya-yı Safiyedir. Şerefi tavafı ehli safa ile Vilayeti Rum'da kabe i Ulya Sıfat Maksada Aksaî evliya ve etkiyadır diye tarifleyerek Beytül Mamur ve Kubbeyi Rafi'a ivsiyra ile sakfı merfu'a dönüp her canibi Cami-i Ceberrut gibi mecmua-i kutsiyan ve mülki-i melekut sıfat kerubiyandır diye yüceltir ve halen her köşesi zikrullah ve her bukası ehlullah diye yad eder ve binayı mezburun ismu resmin âlemi gayptan ve peykerhane-i lareyip'ten yani şüphe edilmeyen suretler âlemi Hazreti Hızır getirmiştir ve namı ol Hazret vermiştir denilerek bu yüce mabedi yaptıranın ehli Konstantin'den bir miri İsevi mezhep ve hidivi müslih olduğunu aktararak Ayasofya'nın baştan beri bir İslam mabedi ad dolunduğunu ifade eder. Bunlarla beraber farklı kaynaklarda Ayasofya ile alakalı fetihten önce ve sonrasına ait çok değişik konularda birçok efsane, hikaye, menkıbe ve rivayetler zikredilmektedir. Bunlardan alakalı olanlarını Evliya Çelebi'nin anlatımıyla zikredelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldiği gece, Ayasofya kubbelerinin kısmi olarak yıkılması üzerine meydana gelen hadiseler şöyle ifade edilir. Tabu mertebe mamur olduğu kim milleti Nasara'nın yani Hristiyanların bila teşbih Kâbeleriydi. İskender vefatından 882 sene sonra Hatemül Enbiya Muhammedül Mustafa Muhrebiül Evvel'in 12. İsnein gecesi Rahm-ı sadetle saadetle müştak olup dünyaya kadem basup alemi münevver kıldığı mevsimi Nisan'ın 20'siydi. Hikmeti hüda ol Leyle-i mübarekte cemi. Kâfiristan içre bir zelzele yazayım yani şiddetli bir deprem olup Bağdat'ta taki Kisra ve kubbeyi i Kızıl Elma ve Kubbey-i Ayasofye'yi bala münhedim olup cümle ateş gedâyı Nemrûd'u merdûd ''Sönüp nice alametler zuhur ettiğinden bildiler. Kim Muhammed dünyaya geldi?'' dediler. Efendimizin doğduğu gece kubbenin kıble tarafının yıkılması ve defalarca inşa edilip tekrar yıkılması üzerine Hz. Hızır'ın tavsiye ettiği çözüm şöyle anlatılır. İslamboğlu tarafında Ayasofya kubbesinin kıble tarafında nisfi yani yarısı münhedim olup yıkılıp nice kerre bina ittiler Asla mümkün olup tamir ve termime bir çare olmayıp münhedim olurdi. Ahir Hazreti Hızır bir şehzal yani aksakallı bir ihtiyar suretinde cümle ruhbaına görünip eydur. Eğer bu caminin kubbesin merammat yani tamir edelim derseniz şimdi zuhuriden ahir zaman Muhammedine varın ağzı yarından yani ağ suyundan yaralıp abu zemzemle edip, Bunda kirece ağzı yerin halt edip, badehü kubbeyi tamir edin. Yoksa gayra ilaç yoktur. Diyü cevap edip, gayip oldu. Ruhbanlar bildiler kim Hazreti Hızır'dır. Hızır Aleyhisselam'ın tavsiyesi üzerine ruhbanlar, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın mübarek ağız suyuyla Mekke toprağı ve zemzem temin etmek için Mekke'ye giderler. Mekke'de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le görüşürler. Evliya Çelebi, ruhbanların İstanbul'a dönüşünden sonra tamirattan nasıl başarılı olunduğunu şöyle ifade eder. Andan yine cümle ruhbanlar eğittiler yani söylediler. Ya Muhammed, sen dünyaya geldiğin gice bizim Konstantiniyye'de Ayasofya nam bir deirimizin kıblesi tarafı münhedim oldu. Birkaç kere bina ittik, temel tutmadı. Mübarek ağzın yarından bu cevahir kumkuma yani kap, küçük testi çömlek, içre biraz ilka eyle kirece karıştırıp, mabedanemizi tamir edelim, ola kim bir karar ola, diyi reca ettiler. Derhal recaları hayyizi kabulde vaki olup, Hz. Risalet hokka içre mübarek Aziyarından ilka edip, daim ve daim olup ümmetlerime ahırında yani sonunda beldetün tayyibe olup ibadethane-i müslimîn ola diye yükünüzla hayır dua edip hikmeti hüdâ lafzı ahırında beldetün tayyibe İstanbul fethine tarih vaki olmuştur. Andan ruhbanlar bu yâr-ı şerifle Mesur-u olup kumkuma içre âb-ı zemzem doldurup ve yetmiş deve yükü Mekke-i Mükerreme hakinden yani toprağından tahmil idüp ve yetmiş deve barı dahi abı zemzemden tulumlara lebberlep idüp, andan ılgarla İstanbul'a gelüp, alet tacil yani aceleyle Ayasofya kubbesinin tamir o terimime mübeşeret idüp, kireçle yar şerifi ve yetmiş deve yükü azab-ı zemzemi Mekke turabın mahlut idüp, Bina itdiklerinde bir emli ilahiyle Teala tamam metanet üzere itmam ettiler. Hala yarı Rasul ile bina olunan Cai Mahut kubbenin kıble tarafında 32 münakkaş terki cedit reyagandır. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in bu tarihi hadiseye remz olması için kubbe ve altın top astırdığı da şöyle ifade edilir: Badel fet, yani fethten sonra. Ebu'l-Feth, Fatih Sultan Mehmet, bu kubbe Hazreti Risaletin ağzı yeriyle kaim oldu, diyor ta kubbe-i yüce kubbenin ortasına bir zincirle, teberrüken bir altın top asmıştır. Kim elli kileyi rumi bu alır, bir küçük topu müzehebdir. Ta cami'nin ortasında bir Adem desti irer âlidir. Hazreti i Hızır meskûr topun altında ibadet eder. Altın topun bulunduğu bu nokta makam-ı hızır olarak isimlendirilir. Ta kubbenin ortasındaki altın top altında makam-ı hızırdır. Zira ol kubbe-i münevver yani nurlu kubbe, Hz. Risalet'in mübarek aziyarı ile nizam-ı intizam bulmuştur. Nice bin İzze-i Kiram'dan kimes neler, hızırla bu makam-ı şerifte müşerref oldukları kerrat ile müsbet olmuştur. Ayasofya hakkındaki rivayetler Hz. Peygamber ve Hz. Hızır'la sınırlı olmayıp, içerisinde Nuh'un yemisinden de emanetler olduğu şöyle anlatılır. Vezondan kral asrında kızı Ayasofya, Ayasofya'yı bina ederken, Hz. Hızır'ın talimiyle Nuh Nebi keştisinin tahtalarını getürüp, bu cami şerifin cümle ol levhalarından inşa etmişlerdir. İstanbul'da fetihten sonra yavaş yavaş şekillenen İslam şehri ve hayatı mimari, siyasi ve içtimai açıdan farklı bir kimliğe bürünmeye başlar. Büyük İstanbul tarihinde İstanbul'un hilafet merkezi olarak inşası bölümünü yazan İsmail Kara, fetihten sonra şekillenen İstanbul'a bakışı şu satırlarla özetler. Hilafetin fiili olarak Osmanlılara geçişi, tarih olarak daha sonraki bir zamanda vuku bulsa da Fatih Sultan Mehmet'in orduları, Müslüman maaşeri vicdanı için, sahabe devrinden itibaren bir tür kızıl elma haline gelen Konstantiniyye'yi, nefsi İstanbul'u, sur içini fethettikleri zaman, tarihin akışı, burayı hilafet merkezi olmaya zaten zorluyordu. Müslümanların gözünde İstanbul'u fethetmek, kültürel olarak, Hz. Peygamber'in doğrudan işaret ettiği yegane uzak, nihai ufka ulaşmak manasına geliyordu. Bundan şüphe ve tereddüt yoktu. İlk halifelerden itibaren İslam ordularının o dönemlerin şartları içinde çok ama çok uzak bir mesafede olan ve yakın tehdit özelliği taşımayan bu toprak parçasına doğru harekete geçmiş olmalarını anlamak ve açıklamak başka türlü mümkün olmaz. Bu nihai ufku fetheden sultanın halife, yani bütün Müslümanların manevi ve siyasi imamı önderi olmasından daha tabii ne olabilirdi? Hazreti Peygamber'in işaret ettiği bu ufukla İstanbul'un fethinden hemen sonra hilafet müessesesinin ihtiva ettiği fiillerin, daha hilafet İstanbul'a intikal etmeden uygulanabildiğini Osmanlı arşivlerinde bulunan şu belge açıkça ortaya koyar. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivinde, kilise defterinin 18, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin hadd-i ile sadaka ve ihsan buyurdukları emri alişandır. Ser ile kaydı bulunan 862 Hicri Miladi 1458 tarihli Kudüs'teki mukaddes mekanlarla alakalı fermanının daha sonra 1468'de Osmanlı hakimiyetine girecek olan Konya Karaman'ın Osmanlı'ya bağlanmasından 10 sene evvel Kudüs Rum Patriği Atmasiyos'a verilmesi İstanbul'un fethinin İslam aleminde nasıl bir yankı ve tesirinin olduğunun açık delilidir. İstanbul'un bir Müslüman şehri olması ve akabinde bir hilafet merkezine dönüşmesi yaklaşık bir asır sürmüştür. Bu amaçla fethin hemen ardından yoğun bir imar faaliyeti başlar. Fetihten sonraki ilk ciddi imar faaliyeti Fatih Camii ve Sahne Seman medreseleri olmuş. Beyazıt devrinde Beyazıt Camii, daha sonra Yavuz Selim Camii ve nihayet Kanuni zamanında Şehzade Camii inşa olunmuştur. Süleymaniye Külliyesinin inşasına 1550-51 tarihinde başlanılmış, 1557 tarihinde ikmal edilmiştir. Dünya mimarlık tarihinde bu büyüklük ve teferruatta bir külliyenin 6-7 yıl gibi kısa bir müddette bitirilmesi, gerçekten o zamana kadar görülmemiş bir inşa hadisesidir. Bu husus Osmanlı Devleti'nin en kudretli döneminde gerçekleştirilen Süleymaniye Külliyesinin önemini, farklı yönden arttıran bir hususiyettir. İstanbul'un biladiyi i Felafe denilen Galata, Üsküdar, Eyüp kazalarıyla Boğaziçi'nin birçok noktasından görülen devrinin hem siyasi ve kültürel azametini ifade etmesi bakımından hem de Türklerin mimarlık sahasında ulaştığı seviyeyi aşikar etmesi bakımından Süleymaniye Külliyesi, Osmanlı medeniyetinin maddi ve manevi planda gerçekleştirdiği en büyük eserdir. Rahmetli Profesör Doktor Kazım Çeşan Hoca ile beraber Süleymaniye Camii'nin su şebekesini, tesislerini ve sistemini araştırmak için kendisiyle beraber caminin temellerindeki galerilere inmiştik. Daha sonra külliyenin heyeti umumiyesinin bulunduğu mevkide farklı kodlarda nasıl konumlandığını merak ederek eski yeni hava fotoğraflarını tetkik ettiğimizde hayret verici bir hususu fark ettik. Cami kıble istikametinde etrafı dış havluyula tariflenmiş, kıbleye doğru istikametlenen bariz bir ok teşkil edecek şekilde vazgeçilmişti. Caminin Halıcı Bakan Bahçesi altında sıra dükkanlar bulunan Darül Hadis ile beraber kısmen set üzerindedir. Yani tasarımda bahis konusu ok için net bir zemin teşkil edilmek istendiği çok aşikardır. Kıble aksında bulunan Üç katlı pencereleriyle müstakil bina hüviyetindeki kav sarısı, mukarnaslı büyük havlu taç kapısı bu yönelişi kuvvetlendirir. Uçağın hava fotoğrafının, drone'un olmadığı bir zamanda böylesine bir şehircilik kararı ve mimari tercihi hayret vericiydi. Bu hususi tasarımın nasıl bir zihniyet dünyasının mahsulü olabileceği noktası zihnimizi meşgul etti ve araştırmamızı icap etti. Bu çarpıcı tercih, Detaya indikçe bize çok farklı tedavileri de beraberinde getirdi. Bu konuyu ilk defa açtığımız Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu beyefendi medeniyet noktayı nazarından bu çok mühim bir tespit daha önce hiçbir kaynakta böyle bir kayıt zikredilmemiş. Lütfen bu konuyu bir makale haline getirin diye cesaretlendirdiler. Ayasofya ve Süleymaniye merkezi kubbeli, kıble istikametinde iki yarım kubbeli Aynı plan şekline sahip olmakla beraber Ayasofya'da yan galeriler çok yer kapladığı halde Süleymaniye'de bu kısımlar merkezi plana katılırlar. Böylece Mimar Sinan benzer planda ancak Ayasofya'dan çok farklı bir mekan inşa eder. Çok daha merkezi ve gelişmiş bir plan şekli olmasına rağmen, Merkezi ve dört yarım kubbeli şehzade camiinden sonra inşa edilen Süleymaniye Camii'nde tekrar Ayasofya'nın planına dönüş manidardır. Mimar Sinan'ın bu tasarım tercihi, ısrarı ve tavrı, Ayasofya'daki ruhun, Süleymaniye'deki maddi ve manevi inikas ve temessülü olarak yorumlanabilir. Medeniyet ve irfan, irfani telakki, beşerin tabında saklı bir emliği meçhuldür. Kendi halinde kişinin tavrı ve ahlakı belli olmaz harici dünya ve insanlarla temasla, onlarla bir araya geldiği vakit mesleği, meşrebi, maksadı, emeli, muhtelif fikirleri ve davranış şekli meydana çıkar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid davasının, İstanbul'un fethini müjdeleyen hadisinin, sırat-ı şehre damgası mesabesindeki bu tercih, Fatih Sultan Mehmet'in vakfesindeki ifadeyle, ezanla bir mana kazanan ve şeref bahşedilen bu şehrin, Mimar Sinan'ın zihninde nasıl bir kamil iman ve medeniyet şuuruna dönüştüğünün en bariz nişanesidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicretlerinden 9 ay sonrasına kadar namazlarını o zamana kadar kıble olan Mescid-i Aksa'ya gönelerek kılmışlar. Kendileri hicretten önce de arz ettikleri veçiyle Mekke'de haremi şerifte namaz kılarlarken, Mescid-i Aksa'ya doğru araya Kâbe'yi alacak şekilde yönelmişlerdir. Nitekim Hazreti Musa da Kudüs'te sahra yanında namaz kılacağı zaman, sahrayı önünde bulundurarak Kâbe'ye yönelirdi. Hicretten sonra nezd-i ilahideki manaya âgâh olduklarından, Kâbe'ye yönelmenin hicran ateşiyle yanarken, Medine'de Mescid-i Kıbleteyn denen mevkide, namaz esnasında gelen vahiyle namazda Kâbe'ye dönmüşler, sahabe ve ümmetini önlerine katıp, arkadan öne geçerek namazı böyle ikmal etmişlerdir. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye döndürülmesi, Musevilikteki tenzih, İsevilikteki teşbih sırrını, gelen vahiy ile tevhid-i hakikiye icmal, tavsil ve ikmal ederek, bilahere hakiki kıblenin Kabe olarak vazedilmesinin ilahi sırrını bildiklerinden hep bu arzuda bulunmuşlardır. Kadim bir Hristiyan şehri olan İstanbul'un dini ve irfani istikametinin fetihten sonra, Kâbe'ye döndürülmesinin numunesini devri saadetlerinde namazda ümmetine yaşatarak göstermişlerdir. Kıble Kâbe'yi gösteren istikamettir. Kâbe ise bütün ile Cenab-ı Hakk'ın zati uluhiyetinin remzidir. Kâbe, hakla ünsiyeti olması icap eden insana yaratılışının gaye ve sırrını hatırlatan, asli vatanına yabancılaşmamasını telkin eden ilahi bir hidayet sembolüdür. Kamışlıktan koparıldığı için ayrılıklardan şikayet eden ney gibi, nasıl insanın aslı bu dünyaya ait değilse, Kabe'de tevhidin ve kudretin deruni ile yüklü, öte alemin nişanesi olan kutsi bir yapıdır. Museviliğin ve Hristiyanlığın da kutsi mekanı olan Mescid-i Aksa'dan Kâbe'ye dönüşün, Şehircilik ve mimari olarak en güzel numunesini teşkil eden bu okun istikameti kıbleyi gösterirken, okun 45 derece açılı kısımlarını oluşturan Darul Hadis yani Hadis Medresesi ile sünnet çerçevesinde bir istikameti, okun işaret ettiği aksta caminin kıblesi istikametinde çok çarpıcı bir yaklaşımla, planda ve yükseklikte Kabe ölçülerinde inşa edilmiş olan, Vahyin mahsulü Kur'an-ı Kerim'in tedris edildiği mekan olan Darül Kurra binası konularak kıble, sırat-ı müstakim ve tevhid ekseni, sünnet-i Resulullah'la Kabe'ye müteveccih olarak bariz bir şekilde vurgulanmıştır. Mimar Sinan Süleymaniye Külliyesi'ndeki bu tercihini daha sonra Edirne Selimiye Camii'nde bir başka şekilde ortaya koyacak, mihrap sofrasını Kabe ebadında yaparak dış cephede tam mihrap üstünde. Kabe altın olduğunu hatırlatacak şekilde iri mukarnaslı bir çörtenle bu tercihini vurgulayacaktır. Ayasofya'nın kıblesi Hristiyanlığa karışan paganizmin tesiriyle doğuya yönelen diğer kiliseler gibi doğu yönünde değil, mescid Aksa istikametindedir. Süleymaniye'de kıble aksındaki kanuni türbesinin sadece bir türbeden ziyade külli içindeki yeri, sekizgen planı, İç reva tamamen müzeyyen kubbesiyle Kudüs'teki kubbetü sahrayı hatırlatması kuvvetle muhtemeldir. Eksende bu binanın önüne Kabe ebatlarındaki Kurra binasının konulması ise fevkalade manidir. Cami, kulluk ve fenaya mahkum hayatı, hazire ölümü, Kabe ölçülerinde yapılan Darülkurra ise zat-ı uluhiyetin remzi olan Kabeyle. ile Zatı mutlak olan Allah'a visal saadetinde, sanki O'na döndürüleceksiniz. Ayetinin bir tefsiri mahiyetindedir. Bu hayat muhammed sünnetin tariflediği şekilde yaşanır. Çünkü Kur'an'ın vahy oluşu, önce hadis oluşuyla, yani sünnetle katiyet kazanmıştır. Kur'an'ın vahy oluşu, aynı zamanda ve daha önce, bu alemi şuhutta en salih hadis olduğu içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu vahidir diye işaret buyurmasa evet Kur'an vahidir diye iman etmeyecektik. O söylediği için bütün Müslümanlar böyle inandı. Yani kelamullah olan Kur'an-ı Kerim önce efendimizin feymi isadetlerinden hadis olarak vahidir diyerek olundu. Vahyi ilahi sünnet-i Muhammedi ile aşikar oldu. Ve o söylediği için biz gönderilenin vahiy olduğuna iman ettik. Bilhassa Darül Kur'a yani Kur'an Medresesinin külliyede bu konumda bulunması, sanki Hz. Ali Kemal Allahü Vecih'e nisbet edilen Kur'an ve insan tevemdir, yani ikiz kardeştir sözünün vücut bulmuş halidir. Darül Hadis'in hadis medresesinin külliyedeki diğer medreseler gibi klasik nizamda bir yapı olmayıp kıble okunun açısını teşkil etmesi ise fevkalade cüle bir dikkattir. Bu tercih ve düşünceler. Peygamber müjdesindeki fetihle hidayet eren bir dünya şehrinin fetihten yaklaşık yüz sene sonra bu hidayetinin tescili mahiyetindedir. Bütün bunlar sanki Süleymaniye'de bayram sabahının şairi Yahya Kemal'in rubayesindeki ifadesiyle Bir merhaleden güneşle derya görünür, bir merhaleden her iki dünya görünür, bakış ve manasının Müslüman şehir tasavvurundaki ifadesidir. Ayasofya ve Süleymaniye külliyeleri, Müslüman idrakinde siretin surete, zahirin batına bürünmüş manzumeleridir. Bir medeniyetin mahsulü olan sanat eserlerinin ortaya koyduğu telif ve terkip, atıfta bulunduğu hakikatle işaret ettiği tavır ve üslup, kainat şuuru, alem idraki, eşyaya bakış, yaşama üslubu, ahlak ve medeniyet tasavvurunu tasvir eder. Yapılan her şey buna göre şekillenip hayat bulur. Bu müşterek zihniyet dünyasıyla ailet şuuru ve hissi, mensup olunan medeniyet dünyasını tarifler, sonra da medeniyet inşası ve tarzı hayat olarak bir bütün halinde hüviyet olarak akseder. Eser, sanatkarının mimarının maksudunu aşikar eder. Bu tercih, Muhammedi Tevhid dininin insan mekan zaman boyutunda eşyaya aksi olan, İslam medeniyeti mirasının, ruhunun ve idrakinin temsili noktasında, orijinal bir terkiple şehrin madde ve manasına giydirilmesi keyfiyetidir. Bir medeniyetin aynası şehirdir. Tarih, din, kültür, sanat, beşeri münasebetlerle farklılıklar ve inanç manzumeleri şehirde tezahür eder. Mimar Sinan inşa ettiği abidevi külliyeler, camiler, ve büyük küçük diğer yapılarıyla İstanbul'un silüetine, gayet şuurlu bir şekilde Müslüman ruhu, şahsiyeti ve hüviyeti giydirirken, İslam medeniyet tasavvurunu hayatın içindeki şehir ve imar anlayışıyla madde ve manada mamur kılıyor. Müslüman İstanbul fikrini kimliğe büründürüp, müşahhas ve mücessem bir hale getiriyordu. 150-200 yıldır bütün değerlerine saldırılmış, Nihayet son yüzyılda kutsi olanından neredeyse tamamen kopartılmış, zihniyet dünyası işgale uğramış bir millete bu yaklaşım ve bu bakış açıları garip gelebilir. Tanpınar'ın yerinde tespitiyle eski medeniyetimiz dini bir medeniyetti. Bazıları belgelenmiş tarih hakikatler olmasa da, bir milletin düşünce, bakış, duyuş ve hissedişleriyle şekillenen samimiyet ve hassasiyeti, farklı kültürleri temellük ediş şekli, bu bakış açılarıyla efsane, menkıbe ve rivayetlerdedir. Asırların birikimi olan bu medeniyet en müzeci, yani numune, misal, aynı mizahçla model. İstanbul'u son 70-80 yılda artan bir ivmeyle, ne hale getirdiğimizin acı ve çarpıcı numunesi, bu iki resmi, sözün bittiği yer olarak, irfan ve insaf nazarlarına bırakıyoruz. Aslında yeni, geleneği daha saf, Sade ve berrak ifade etmek için vardır. Gelenek de yeniği, hayatın sürüp giden akışına ve devamlılığına katmak için gelenek olmuştur. Bizim yaşadığımızsa bambaşka bir seyir. Hz. Mevlana söz bakışı bulandırır, sus söyleme diyor. Ancak Süleymaniye asırların ötesinden fuzuli gibi sesleniyor sanki. Ferhada zevki suret, Mecnun'a seyri sahra. Bir rahat içre herkes, ancak ben embelada. Yine fuzulinin dilinden bir feryat. Derdime vakıf değil, canan beni handan bilir. Hakkı vardır şad olanlar, herkesi şadan bilir. Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Çektiğim alemi, bir ben bilirim, bir de Allah'ın bilir.